Mars gerçekten sıcak mı? Mars, sıcakmış gibi görünebilir. Ama rengi sizi şaşırtmasın. Mars, aslında buz gibi. Dünya'ya 80 bin 450 milyon kilometredir. Yani Güneş'e, Dünya'dan çok çok daha uzak. Demek ki, daha az ısı ve ışık alıyor. Eh, zaten aldığı ısıyı da zor tutuyor. Dünya'da, Atmosfer bir battaniye görevi görüyor. Güneşten aldığı ısının çoğunu hapsediyor. Oysa Mars, dünyanınkinden 100 kat daha ince bir atmosfere sahip. Bu yüzden gelen ısı kolayca gidebiliyor. Ne kadar kolay mı dersiniz? Öğlen Mars'ın ekvatoruna gidebilseydiniz, ayaklarınızda yazı, başınızda kışı hissederdiniz. Geceleri daha da kötü. Güneş battığında, Derece eksi yüzlere kadar iniyor. Bir de kış gecelerini düşünün. Eğer Mars'a bir ziyaret planlıyorsanız, yanınızda kalın giysiler getirin. Mars gerçekten de baya cool bir gezegen.